28,97 euro 20,18 altın 1138,77 borsa 5385 ve bitcoin 20,485 ile günü yükselişle kapattılar. Söylediklerine hak vermeyen yok. Rıza Dermenli'nin Galatasaray için nokta atışı tespit geldi. Ailesini böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hisselip özür diliyorum dememesi normal mi dedin? Neden eleştiriliyor diye başlayıp eleştirerek bitirdi. Rıdvan Dilmen Jezus'a fena salladı. Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını öne sürüp istifa etti. İstanbul'un göbeğine milyonluk uyuşturucu tesisi yapılmış, içeriden çıkanlara polis bile şaşırdı. Depremizeli kadının ise yürek dağıladığı başına öne eğen Kılıçdaroğlu ne diyeceğini bilemedi. Marem İçeren Cumhuriyet Tıfakına Hüda Part tepkisi geldi. Gaffar Okan'ın kemiklerini sızlatmayacağız dediği ve bu haberimizde gün özlerinin sonra geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın.